arkadaşlar stretch armstrong'un e, bu arada videomu hoş geldiniz. E, stretch armstrong'un arkadaşlar e, bir tane challenge'ını yapmıştık yani görüntülenme sayılarına falan baktım iyi aslında yorumlarına da baktım kanaldan ve arkadaşlar beğenmişsiniz ben de sizin beğendiğiniz için bir tane daha yapayım dedim aynısından arkadaşlar stretch armstrong challenge 2 arkadaşlar ikinci challenge'ı yapıyorsunuz siz isteciniz, ben de şu anda çekiyorum. Arkadaşlar, da şöyle bir şey olacak. İlk önce başlıyoruz. Ee, dediğim gibi koluma falan dolamıştık, elime de dolaştırmıştık falan, karıştırmıştık. Baya geçen çalışmadı. Ee, arkadaşlar, bakalım masanın diğer ucuna kadar uzanabilecek mi? Uzanamıyor ki. Onun için daha büyüğünü almak lazım. Arkadaşlar bu arada daha büyükleri satılıyor. Şimdi şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Bakın. Bırakayım mı? Ama bırakırsam bir şey var. İyice ısnatırım şöyle. İyice. Bakar mısınız? <gülüyor> Sürüldü ya. Ayağına bakar mısınız? Çok kötü oldu. Kırdım ayaklarını onun. Ayaklarını kırdım şimdi bu bacağını şöyle yapacağım olabilir mi ya burada acıtıyor e böyle yapmayı denemeyin yani ben yapayım diye acıtıyor şuradan çıtladı kolunu çıtladı o kurası oldu Bak oyuncağı kopacak artık, kopacak. Gördünüz mü? Bakın ne yaptım. A, kelepçe yaptım kelepçe. Kelepçe yaptım. Bakın adına. Gördünüz mü? Kaldı. Kaldı. Arkadaşlar kaldı. herimde kaldı. Çık <gülüyor> Acıdı ya Tekrar deneyelim Şuradan Şöyle Geçiliyorduk Şöyle Şöyle Şöyle Şöyle Şöyle Bu sefer daha çılgın bir şey yapacağım. Geçen sefer eline ayağını dolaştırmıştık. Bu sefer de ayağını eline dolaştıracağım. Teyfi. Bakın şimdi göreceksiniz eserim. Arkadaşlar şöyle yaptım. Bakın. Ayağını kafasına doladım. <gülüyor> flash. Bu Flash türü arkadaşlar. Superman'li Batman'lisi de var. Bunu sipariş edebilirsiniz arkadaşlar internetten. Biz öyle yaptık. Bakın. Eserim güzel oldu mu? Bakın. Uk Tekme attı kameraya. Arkadaşlar. <gülüyor> Dolaştırdım her tarafını. Bakın. Daha yeni açılıyor. Sıra da Bilekten bileye hadi bakalım Bir dakika Baya acıttı Arkadaşlar sakın denemeyin Yani ben yapıyorum diye Bu video, video için Gerçekten çok acıtıyor bakın Yani daha fazla tutamıyorum kolumda Bayağı acıtıyor. Şuradan öyle yapalım. Bakın şimdi. Bakın uzattım. böyle pat diye düştü. Evet arkadaşlar bu challenge'ımızın da en sonuna gelelim. Yani bir dahaki 3. stretch and song challenge'ımızın gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bye bye.